Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde tutmuş olduğum Razer Dead Adel Pro V2 kablosuz oyuncu faresini inceliyoruz. Bu fareyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda hep beraber izleyelim. konusunda çok önemli markalardan bir tanesi Razer hatta hatta şunu söyleyebilirim ki sadece bu alanda üretim yapan bir marka markanın işte klavyesinden tutunda da fareye kadar hatta çok daha farklı enteresan ürünlere kadar çeşitli ürün kategorileri bulunuyor. Bunlar için en çok ilgi çekenler tabii ki haliyle ve doğal olarak kablosuz ya da kablolu fareler ve klavyeler. Şimdi tabii klavye ve fare bizim için önemli özellikle oyun oynuyorsanız önemli. Neden? Çünkü bütün inputlarımızı yani oyun içindeki bütün etkileşimlerimizi bu fare ve klavye'lerle yapıyoruz. İşte inceleme konumuz olan Razer'ın DeathAdder V2 Pro modeli de böyle e, oyun tarafında çok ciddi olan kullanıcı için tasarlanmış bir cihaz. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel bir tasarımdan bahsetmek istiyorum. Cihazın aslında e, tasarım dinamiklerine baktığımızda daha önceki Razer modellerinde karşımıza çıkan bir tasarım anlayışı çıkıyor. Çok böyle Estetik bir görünümü var ve elinize koyduğunuz zaman en azından üst kısım için söyleyebilirim. Şöyle göstermiş olayım. Çok güzel bir şekilde oturuyor arkadaşlar fare elimize. Üst uç kısımda klasik olarak bir fare tekerleğimiz mevcut. Çok hızlı hareket etme çok yavaş da değil. Onun hemen üst kısmında ise iki adet tuş var. Bu tuşların hem hepsinin istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz ama standartta gelen bu tuşa baktığımızda Arkadaşlar burada DPI değiştirebiliyoruz yani çözünürlüğü farenin çözünürlüğü değiştirebiliyoruz. Bunun dışında bir de yanda iki tane tuşumuz var. Buralarda bir şeyler atayabiliyoruz haliyle ve doğal olarak. Mesela ben burada ses açma kapamaya aktardım. Siz başka şeylerde aktarabiliyorsunuz. Çok güzel bir yazılma o yazılım yardımıyla yapıyorsunuz arkadaşlar bu işlemleri. Bunun dışında başka bir tuşumuz vesaire bir şeyimiz yok arkadaşlar. E, bu arada alka kısmında farenin alka kısmında Razer'ın logosu var. Bu logo RGB renklerde yanıp sönebiliyor ve o yanıp sönme efektinden tutun da rengine kadar her şeyini beraberinde verilen bir yazılım yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Onun detaylarını birazdan değineceğim arkadaşlar. O yüzden burada biraz kısa geçiyorum. Alt kısmı geldiğimizde ise uç kısımlarda yani farenin alt kısmındaki bu uçlarında da hem önünde hem arkasında çok kaygan yüzeyler var. Bunlar farenin böyle işte masada veya herhangi bir zeminde çok hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu faremiz hem bluetooth hem wireless özelliğine sahip. Bunun için gerekli olan dangle, hemen şöyle alt kısmında özel bir yuva var. Bu yuvanın içinde saklayabiliyorsunuz. Ben bu hoşuma gitti bu benim. Çünkü biliyorsunuz bazı farelerde bu dangle'ı koyacak bir yer yok. Şimdi koyacak bir yer olmadığı zaman ne oluyor? E bunu kaybedebiliyorsunuz. Küçücük bir şey zaten bu sonuçta arkadaşlar. Şöyle küçük USB dangle dediğimiz. Küçücük bir şey olduğu için bunu kaybetme ihtimalimiz oluyor. Böyle bir yuva konması bence çok güzel olmuş. İşte algılayıcılar, açma-kapama tuşları ve e, fonksiyon tuşu. Mesela burada fonksiyondan kastettiğim şu işte Bluetooth'tan mı bağlayacaksınız yoksa USB'den mi bağlayacaksınız onu ayarlayacağınız tuşumuz var. Bir de e, profil ayarlama tuşumuz var ki 5 taneye kadar profil ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında cihazın hani, kullanımı bu şekilde. Biraz da kutu içerinden bahsetmek istiyorum. Şık bir kutusu var. Razer yeşilini her tarafında gördüğümüz güzel bir kutu karşımıza çıkıyor. Kutudan ne çıkıyor onu söyleyelim. Şöyle bir kablomuz var. Örgü bir USB kablosu. Bu kablo önemli yalnız onun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Şöyle bir enteresan bir aksesuar var. Burada kabloyu bir şekilde buna bağlıyorsunuz. Sonra başka yerlere çekinmek için kullanıyorsunuz. Bir de böyle bir taşıma kılıfı çıkıyor bezden. Gayet güzel bir taşıma kılıfın çıktığında belirtmiş olalım. Öte yandan cihazın şarj işlemi ise hemen uç kısmında bulunan bir tip C bağlantı yuvası tarafından yapılıyor. Yalnız bu yuva özel bir yuva. Ve şu kabloyla mutlaka ve mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bu birazcık sıkıntılı geldi bana. Onun detaylarını şarj tarafında anlatacağım. Şimdi bu genel görünümünden sonra birazcık da teknik özelliklere bakmak istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Hem USB dongle hem de Bluetooth'tan bağlanabilen Razer Dead V2 Pro. 2000 DPI çözünürlük sunuyor. 70 milyon basma ömrü olan optik switchler kullanıyor. Biliyorsunuz şuralarda şu tık tık tık tık işlemi yaptığımız... Mesela sesini de dinleteyim bu arada size. Bu Switch'lerin ömrü 70 milyon arkadaşlar. Yani çok uzun ömürlü bir fare var karşımızda. Özellikle oyun oynuyorsanız ve profesyonelliğe yakın bir oyuncuysanız bu 70 milyon ömrün çok çok önemli olduğunu tahmin ediyorsunuz. Teknik özelliklerden devam edecek olursak 7 artı bir programla bir tuşlar olduğunu söyledik. Hyper Speed hız desteğimiz var. Razer Focus Plus optik sensör bulunuyor. ikinci jenerasyon Razer Optik Mouse Switch'ler olduğunu söylemiştik. 120 saatlik bir pil ömrü var. Okay. Ben yaptığım denemede yaklaşık bir haftalık bir kullanıma tekabül etti. Bu onu söylemek isterim. 5 profil saklayabilen dahili bir hafızamız olduğunu söylemiştik. Bunun dışında cihazın ağırlığı 88 gram. Resil Chroma yazılımlar bunu internet sayfasından indiriyorsunuz. Zaten cihazı taktığınız zaman Windows'da otomatik olarak da yüklüyor. Onu da söylemiş olalım. Bu ayarlarını vesairelerin her şeyini oradan yapıyorsunuz. Onun detaylarını birazdan deneyeceğim. Cihazın fiyatı ise en azından biz bu yayınladığımız tarihte 1200 TL civarındaydı. Şimdi cihazın bu genel görünüm ve teknik özelliklerinden sonra biraz da arkadaşlar ben kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz daha çok kullanım deneyimini anlatmaya çalışıyoruz. Tam teknik özellikler güzel, uçuyor, kaçıyor, hopluyor, zıplıyor. Şunu söyleyebilirim. Çok programlanabilir bir fare var karşımızda. Bütün tuşların istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz. Hani şu program açsın, şu hareketi yapsın, sesi açsın, sesi kapatsın. İşte üst tuş şunu yapsın, bunu yapsın gibi şeyler atayabiliyorsunuz. E, DPI ayarlarını böyle sonuna kadar açtığınız zaman hani fareyi tutamıyorsunuz arkadaşlar ekranda. O kadar hızlı hareket ediyor. Onu söyleyeyim. Ve böyle hani 30 bine kadar de verebiliyorsunuz ki tabii bu hani kullanılabilir bir çözünürlük değil. Çünkü farede böyle bir hani yarım santim oynatsanız fareyi Bari bütün ekranı boydan boya geçiyor. Ee, ama ben mesela genelde 1500-1600 dpi civarında kullandım. Oldukça da hani güzel kesintisi olarak kullanıyorsunuz. Oyunlardaki durum nasıl? Oyunlarda da gayet iyi bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar cihazı. Özellikle böyle hani e, işte mesela ben Cyberpunk'ta denedim. Çok hızlı düğmelere basmanız gerekiyor, hızlı hareket etmeniz gerekiyor oyunda. Çatışma sahnelerinde özellikle çok başarılı. Özellikle tabi sadece Cyberpunk için söylemiyorum bunu. Bu tarz böyle hani silahla çatışmaya girdiğiniz FPS türü, RPG türü oyunlarda çok faydalı bir şekilde bu fareyi kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bir Resil Chroma uygulamasına. Bu uygulama sayesinde bu arka taftaki rengi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ben şimdi biraz açayım bunu da şuradan bir açalım. Mesela bu rengin hangi renk olduğunu, şuradaki logonun rengini ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız yanıp sönebiliyor. Mesela şu anda öyle bir durumda yanıp sönüyor mesela. İsterseniz yanıp sönebiliyor, isterseniz sabit durabiliyor. Farklı farklı şekiller yapabiliyorsunuz. Burada rengin hani kırmızı olsun, mavi olsun, sarı olsun diyebiliyorsunuz. Tuşların bütün o ayarlamalarını yine bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Bu uygulama sayesinde de birçok farklı ayarı da yine... Bu fareyle eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Çok detaylı ayar var. Yani çok Hepsine girmeyeceğim ben. Burada hepsini anlatmayacağım. Ama bu fareyi aldığınız zaman sahip olduğunuz Razer Chroma uygulaması size birçok ayar yapmanızı, farenin en ince detaylarına kadar böyle şekillerle, şu bu ile uğraşmanızı yardımcı oluyor. Onun da altını çizmiş olayım. sadece oyunlarda değil arkadaşlar. Normal günlük işlerde de bu fareyi kullandım. Günlük işlerde de gayet başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pil tarafına gelelim isterseniz. Pil tarafından da biraz bahsedeyim. Şu kablo mutlaka gerekiyor. Neden? Şöyle bir şey yapmış Razer. Buradaki yuvaya başka bir tip C kablosu girmiyor. Çünkü malum o kabloların bir kenar kalınlığı vardır. Bu kenar kalınlığı özel olarak üretilmiş. Ve bunu ancak buraya böyle taktığınız zaman şöyle takayım ben. Şu şekilde taktığımız zaman şarj olabiliyor USB'den. Hatta bunu böyle taktığınız zaman kablolu da kullanabiliyorsunuz. Ha çok güzel böyle arada. Örgü kablo. İç kısımları Razer'ın yeşilinden e, böyle fosforlu parlak yeşilinden tasarlamış hem bu ucu hem bu ucu. Fakat bu olayı benim hoşuma gitmedi. Neden? Bu kablo yanınızda yoksa, şarjınız da bittiyse şarj edemiyorsunuz cihazı. O birazcık sıkıntılı. Hani standart bir yuva yapsalardı hani biraz daha geniş olsaydı burası daha iyi olmaz mıydı bence olurdu. Ama Razer böyle bir şeye gerek görmemiş. Saygılıyoruz tabii kendilerini ama bu birazcık kullanımını zorlaştırıyor belli açılardan. Örneğin dışarıdasınız, kablonuz yanınızda değil, o zaman ne yapacaksınız, piliniz bitti. Hani o bitti birazcık bence sanki sıkıntı gibi diye düşünüyorum. Ama onun dışında normal kullanımla ilgili herhangi bir sorunu yok. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi biz bu testi yaptığımız tarihte fiyatı 1200 TL civarındaydı. Hani 1500'e 1600 satan yerlerde gördüm ben ama hani en ucuzunu baz almak istediğim için ve resmi garantili yerden bahsediyorum bu arada en ucuz fiyattan anlatırken. 1200 TL birazcık pahalı. Evet şimdi en kral böyle iş faresini veya güncel bir fareyi düşündüğünüzde bu kadar yüksek bir fiyattan satılmıyor ama Kullandığı teknolojiler ve oyunculara özel olması açısından baktığımızda işte 70 milyon tıklamalı optik sensör vesaire gibi ekstra özelliklerden dolayı fiyatını hak ettiğini söyleyebilirim. Ama herkese hitap eder mi? Hayır. Herkese hitap eden bir ürün değil arkadaşlar bu. Özellikle oyun konusunda çok ciddiyseniz, oyun tarafında ben hani böyle çok iyi bir fare arıyorum, yağ gibi aksın, sorunsuz kullanayım, işte bluetooth olsun, virus olsun, şu olsun, bu olsun diyorsanız... Önerebileceğimiz bir fare olmuş ama ben oyuncu değilim. Bir farede bu kadar para vermem diyorsanız, bu ürünün kablolu versiyonları da var bu arada, daha uygun fiyatlı. Ya da bu kadar yüksek teknolojilere sahip olmasa da farklı farklı varyasyonları da var Razer tarafında. Onları da göz atabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Razer Dead Adder V2 Pro oyuncu faresini incelemeye çalıştık. Fare ile ilgili merak ettiğiniz ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz konular varsa videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza aboneysinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Lütfen abone olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda istiyorsunuz bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.